Selam yay Burcu arkadaşlarım ben Şengül nasılsınız iyi misiniz sevgili yay arkadaşlarım inşallah iyisinizdir Efendim sizler için Ekim ayında benim sevgili yay arkadaşlarımı neler bekliyor hayatlarında neler oluşacak bir aylık şöyle bir açılım yapacağım sizlere güllü fincanımla önce fincanımdan şöyle sizlere kahve falı bakacağım ardından da birkaç tarot açacağım sevgili yay arkadaşlarım yüklemelerde sıkıntı yaşadığım için Fazla uzatamayacağım canlar fazla uzatmak istemiyorum derken aman Allah'ım bu da neyin nesi çok güzel birçok sıkıntı atılmış belli ki sevgili yay arkadaşım ne varsa akmış buraya tamam güzel ben fincanın bu halini daha çok seviyorum bu nedir ferahlığın geleceğini söylüyor ama ne zaman tabii ki de arkamızda o geliyor geliyor bir anda gelmez sevgili arkadaşlar. Her şeyin bir zamanı bir vakti var gördüğünüz gibi şöyle bir bakalım şöyle bir çevirelim çok temiz bakın tertemiz 1 2 3 saymak durumundayım 5 6 7 8 Ekim ayı içerisinde yurt dışı yurt içi ama iş görüşmeleri ama aşk görüşmeleri ne olursa olsun böyle bir şey yok tertemiz siz görmüyorsunuz ama tertemiz yollarınız çıkmış çok güzel temiz görüşmeler yapacaksınız çünkü genel yorum bu canlar herkesin yaşantısı hayatı bir değil tabii ki kötü yok mu kötü olanları da göstereceğim size tertemiz ama iş hayatıyla alakalı ama aşk hayatınızla alakalı ama yeni tanışmalar süper tertemiz yolculuklarınız çıkmış çok güzel güle güle gidin güle güle gelin diyorum sevgili arkadaşlar yalnız sizin şöyle söyleyeyim sevgili yay arkadaşlarım her şey güzel hoş da bakın şu kısımda zaten her şey her şey güzel hoş da sizin burada sağlık tamam bakın sağlığınız için sağlığından şikayetçi olan sağlığından sorun yaşayan sevgili yay arkadaşım şehir şehir derdinizin dermanını arayacaksınız yolculuklarınız çıkmış çok da güzel karşılığını alacaksınız güzel haberler alacaksınız. İnanılır gibi değil. Hakikaten çok sevindim bu duruma. Çünkü yolculuklarınız da tertemiz çıkmış. Yurt dışına gitme durumlarınız var. Sağlığınız için. Şehir dışına çıkma durumlarınız var. Sağlığınız için. Çok güzel değişimler geliyor. Güzel haberler gelecek. Güzel haberler alacaksınız. Harika süper. Ama gelin görün ki enerji sizde biraz kötü çıkmış. Enerji enerji beden enerjimiz ya. Bugün başım ağrıyor yarın enerjiyim yarından sonra ay gözlerim kararıyor ay bana bir şeyler oluyor gibi böyle bir, bir düzensizlik çıkmış enerjinizde gidip gelmeler meydana gelecek canlar onu da söyleyeyim sağlık süper bakın hastaneye de gitseniz güzel karşılık alacaksınız güzel haberler alacaksınız sağlığınız süper çıkmış yalnız dediğim gibi enerjide biraz böyle bir gel git durumları var o da kader kadersel dört dörtlük yaşantı yok sağlığı veriyor Enerjiyi vermiyor Tamam o hiç önemli değil Önemli olan sağlıktır Bitti, Sevgili yay kardeşim Güzel insan Hepinize söylüyorum Şimdi beklentide olan Sevgili yay arkadaşlarım var Artık aşk mı bekliyorsunuz İş mi bekliyorsunuz Miras mı bekliyorsun Ekim ayı açılımıdır bu sevgili arkadaşlarım Şimdi sizin bu beklediğiniz şeyler Bir anda olmayacak canlar şimdi bir anda olmayacak olacak olan arkadaşlarım var 3 kişi çıkmış burada bu 3 kişiden birininki oluyor Ekim ayı içerisinde ikisininki olmayacak hemen olmuyor güzel kardeşlerim ve bu olmayacağına dair de biraz olumsuz haberler alma durumlarınız görülüyor burada bundan dolayı da lütfen sinirlerinizle hakim olun benim beklentim benim isteğim neden gerçekleşmiyor yeter artık bu kadar beklediğim diyerek İki kişiyi görüyorum burada. Sinirliler, öfkeliler. Biraz böyle öfke durumlarınız, patlama durumlarınız meydana gelebilir. Ekim ayı içinde. Şöyle bir geçsin bakalım Ekim ayı. Böyle bir şeyler ha olmuyor sevgili yay arkadaşlarım. Yapacak bir şey yok. Evrenin emri bu. Bir anda vermiyor. Bir bekleyelim. Sinirlenmeyelim. Bu bizim kalbimize zarar. Enerjimizi düşürmeyelim. Bazı beklentilerinizin Ekim ayı içinde gerçekleşmemesi sonucu dediğim gibi sizi bir sinir bir öfke durumları bekliyor bazı yayı arkadaşlarımız sinirlerimize hakim olalım ne kadar öfkelensek de elden bir şey gelmeyecek onu elde edemeyiz her şey vaktini bekliyor sabır ya sabır diyeceğiz canlar iş hayatınız iyi güzel baya bir paylaşımcılık çıkmış sizde yardımlar görüyorsunuz örneğin şu masayı şuraya çekeceksiniz size yardım ediyorlar tır boşaltılacak size yardım ediyorlar güzel bir paylaşımcılık çıkmış iş hayatınızda güzel çok güzel sadece onlarda da yine bir kişi kötü çıkmış iş hayatıyla alakalı merak etme kardeşim Ekim'den sonra seninki de böyle yavaş yavaş güzel yere doğru gidecek sadece öfkene hakim ol Aşk hayatınıza gelince, aşk hayatında ah benim sevgili yay kardeşlerimin korktuğu taraflar var. Bazı kişileri kaybetmekten korkuyorlar. Ya niye korkuyorsun? O kişi de sizi seviyor. Korkmayın. Yalnız seviyor derken hani hoşlanıyor sizden. Aslında sizi kötü gördüğü yok. Sadece sizden ispat istiyor bu insan. Kaybetmeye korktuğunuz bu kişi her kim ise sevgili yay kardeşim sizden ispat istiyor. Ispatla diyor kendini bana göster kendini bana ispatla kanıtla ben sana aşık olayım ben seni candan yürekten seveyim hesabı anlatabiliyor muyum bayağı bir hafiften bir mücadele bekliyor korkan arkadaşımı onun dışında evliler süper çıkmış sevgili yay arkadaşlarım bayağı bir şeyler kabul edilmiş beklemişsiniz sabretmişsiniz bir şeyler yerine oturmuş öyle ya da böyle bu gemi yürüyecek. Başka çare yok. Hesabı bir şeyler kabul edilmiş. Benim burada gördüğüm sevgili küs olanlar, eksler. Baysınız veya bayansınız hiç fark etmiyor. Genel olarak söylüyorum. Aman Allah'ım. Küslerinizle barışlar meydana geliyor. Küslerle barış meydana geldiği gibi. Birbirinizin kusuru neyse. Sevgili arkadaşlar kusursuz var mı yok. Ben de kusurluyum. Kusursuz. Kimse yok kusurlarınızla birbirinizi kabul edeceksiniz hatta bununla da kalmayıp öyle fırsatlar elinize geçecek ki sevgili yer kardeşlerim küs olduğunuz kişiler bakın bu illaki sevgili anlamında söylemiyorum ya bu bir komşu da olabilir bu bir arkadaşınız dostunuz da olabilir hepsi içinde dahil küslerinize çok barışlar çıkmış çok çok hatta barışmak için arayı düzeltmek için çok fırsatlar da yakalayacaksınız Ekim ayı içinde çok güzel çıkmış. Harika çıkmış canlar. Evet şöyle bir bakalım. Hmm. Bazı şeylerden sıkılmış şey arkadaşlarım var. Macera istiyorlar canlar. Bir şeyler atılmak istiyorlar, bir şeyler değiştirmek istiyorlar ama gelin görün ki el ayak bağlı. Evet, el ayak bağlı macera istiyor. Çift koldan bir şu değişsin diyor. Bunu bunu değiştirelim. Şöyle geçelim, böyle geçelim ama olmuyor bir şeyler. Dikkatli olmak lazım değil mi canlar? fazla da açık vermemek lazım ya bir yakalanırsak hesabı değil mi kadersel öyle diyelim canlar hmm. bir çok yay arkadaşım ekim ayı içerisinde şöyle söyleyeyim sizlere bay bayan hiç fark etmiyor canlar geçmişin olumsuzluğunu bitireceksiniz yeni bir ben yaratmak isteyeceksiniz ruhen bedenen duygularınızla gerçekten böyle bir, böyle bir tuhaf bir şey gelecek size geçmişi bitireceksiniz Hani kötü anlamda değil Küste olsanız zaten küslerde çok barış çıkmış farklı bir boyuta geçeceksiniz yeniden doğmak istiyorum ben ruhumu yeniden canlandırmak istiyorum dercesine böyle bir hal alacaksınız tabi hepiniz mi elbette değil bazı yay arkadaşlarım artık bir şeylerden bıkmış bunalmış olan sevgili yay arkadaşlarım güzel yere doğru gideceksiniz bakın ne kadar da temiz çıkmış ne kadar yolculuklar görüşmeler gayet güzel gayet süper çıkmış biraz dediğim gibi enerjinizde sıkıntı var sizin sevgili yay arkadaşlarım maddi olarak fena değilsiniz iyisiniz fena değilsiniz sadece dediğim gibi bütçeyi sarsmayın aman aman bütçeyi sarsmıyoruz canlar alışverişleri abartmayalım bazı beklentilerimiz karşılanmayabilir Ekim ayı içinde 3 kişiden birinin beklentisi karşılanıyor İkisi. Öfke durumlarımız olabilir. Bunlara da hakim olalım. Bekleyelim. Her şey hayırlısıyla bizi bulacaktır. İlk kez şu tabağın ortasını boşaltabiliyorum canlar. Buyurun şöyle bakalım. Şöyle göstereyim ben size sevgili yay arkadaşlarım. Selva ağaçlarınızı görün. Tertemiz aman Allah'ım. Bakın feraha doğru gideceksiniz. Küçük parçalar da var. Ben size bakacağım. Ondan sonra da. Sevgili yay arkadaşlar bundan sonra her ay sizlere Aylık mesajlar vereceğim burada tabaktan mesaj vereceğim Sizlere bakayım buradaki Mesaj size ne verecek Şöyle ben yakından bir bakayım Sevgili arkadaşlar Çok güzel bakın murada doğru gideceksiniz Aman Allah'ım terazi dengeleniyor Adalet yerini bulacak sevgili yaylar Hiç sıkıntı etmeyin Gerçekten hakkınız neyse Gül vaktinden Önce açmaz derler değil mi Alacaksınız biraz daha sabır bakın sıkıntı yaşıyay indiriyoruz artık selva ağaçlarınızı görün ya da fark etmez çam ağaçları diyelim ağaç ağaçtır güzel insanlar çok barışlarınız çıkmış adında i harfi olan arkadaşlarım bakın siz siz zaten murada doğru gidiyorsunuz adında i harfi olan sevgili yay arkadaşım zaten murada doğru gidiyorsun zirveye çıkmışsın ama gel gör ki tepe taklak olmuşsun ne alaka Cık. zannediyorsun ki az önce de söylediğim gibi benim beklentim karşılanılmadı zannederek karamsar düşündüğün için harfin yukarıya çıkacağı yerde ters dönmüş bak burada tertemiz üstelik de 3 tane i ters düşünme yok kötü düşünme ya kötü derken yanlış anlamayın karamsar olmayın her şey bitti tamam benim işlerim yolunda gitme böyle bir şey yok zaten zirveye çıkıyorsun artık aç gözünü böyle bir şey yok sıkıntı geride kaldı kendin yukarıdasın sevgili arkadaşlar yapmayın bunu böyle bir şey yok mutluluğa doğru gideceksiniz çok güzel barışlarınız o kadar çok çıkmış ki sevgili adında C harfi F harfi A harfi olan arkadaşlarım çok güzel yere doğru gidiyorsunuz lütfen biraz gözünüzü dört açın dolayısıyla lütfen karamsar olmayın enerjimizi yüksek tutalım ama maddi alanda ama manevi alanda aşk meşk hiç fark etmiyor. Buradaki mesajım sizlere sevgili yay kardeşlerime. Kim ayı içerisinde şu mesajı veriyor sizlere canlar? Mutluluk istiyorsan, veya maddi gelir istiyorsan, işlerinin düzelmesini istiyorsan veya güzel mutlu bir aşk istiyorsan plan yap diyor. Uzun vadeli planlar yap. Lütfen plansız amaçsız asla hedefe ulaşamazsın diyor sevgili yay kardeşlerime neymiş şimdi ben durduk yerde boşu boşuna ben bir şeye ulaşabilir miyim ulaşamam benim buradan kalkmam lazım mutfağa gitmem lazım yemek yapmak için önce malzemeleri önüme almam lazım sevgili arkadaşlar değil mi hedef belirleyeceksiniz uzun vadeli planlar yapmanız gerekiyor sizin Sevgili yay arkadaşlarım, Ekim ayı içerisinde sizlere mesaj, moralinizi vermek istiyorsanız hangi alanda olursa olsun önce amaç belirleyeceksiniz, hedef belirleyeceksiniz, başlayacaksınız planlara. Gerisi hikaye tamam. Bay bayan, yaşlı genç hepinize söylüyorum. Bitti o kadar. Bazı arkadaşlarım kendilerini yıkımda hissediyorlar. Yıkımda hissetmeyin kendinizi. Siz de dediğim gibi mutluluğa doğru gideceksiniz. Sadece planlı hareket edeceksin. Neymiş? Planlı hareket edeceksin. Bakın burada birçok sıkıntıyı zaten atmışsınız sevgili arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Gerginlik yaratmıyorsunuz. Bazı şeyler zaman zaman olumsuz olarak yolunuza çıkabilir. Karamsarlaşmıyorsunuz. Kendinizi yıkımda hissetmiyorsunuz. Bitti. Ya Allah Bismillah diyeceksiniz. Aynen kollarınızı sıvayıp geç mutfağı yemeğini yap. Geç işinizin başına yapın işinizi ne gerekiyorsa onu yapın. Böyle bir şey yok tamam mı? Çıkmadık candan umut kesilmez. Hedefimizi belirliyoruz. Amacımızı buluyoruz. Neyse amacımız artık o doğrultuda planla projeyle o yolda ilerleyeceğiz. O yolda ilerleyerek Murat ağacının altında soluk kalacağız. Ya da Murat atına binip ya Allah bismillah tabana kuvvet gideceğiz. İkisinden biri. Tamam sevgili arkadaşlarım. Önce amacınızı belirleyin. Hedefinizi belirleyin sonra koyulun planlara sizlere verilen mesaj bu bitti bakalım sizlere burası ne mesaj verir İşte bu buyurun yeniden doğuş diyor ondan sonra gerçek aşk gerçek iş diyor yeniden doğacaksın diyor ama nasıl planlı hareket edersen diyor ah benim yaylarım hadi bakalım Şimdi tarotum ne gösterecek sizlere cazibe altındayız. Evet güzel haberler alacaksınız. Sağlığınızla alakalı güzel insanlar nereye giderseniz gidin. Bakın güzel haberler alacaksınız. Canlar siz kaçıyorsunuz ama karşınızdaki küsler peşinizi bırakmayacak. Sıkılma durumlarınız var. Evet nasıl da birbirini takip ediyor? Sıkılıyorsun sevgili yay kardeşim maceraya atılmak istiyorsun sıkılmışsın ama riskli olmuyor yakayı ele vereceksin oldu mu neyse Hadi bakalım birçok fırsatlar elinize geçecek aşk hayatıyla ilgili hadi bakalım fırsatları görün güçlü sevgilerin altına imzalar atılacak Mutsuz aşkların perdesi çekilecek canlar. Geçmişi örtüyü çekiyorsunuz. Yeni bir ben yaratıp bir sürü mü diyelim, bir dünya mı diyelim. Bakın yolunuza fırsatlar çıkacak. Ne fırsatı? Küslerin barış fırsatı, yeni yeni partnerler fırsatı, kısmetler fırsatları yolunuza çıkacak. İş hayatında ise bakın cazibe altındasınız. İşinize bağlısınız sevgili yaylar. Harika süper seviliyorsunuz yardım görüyorsunuz evet yardım görüyorsunuz ne kadar güzel o da harika bununla alakalı da aynı şekliyle fırsatlar yakalayacaksınız sağlığınızla alakalı nereye giderseniz gidin güzel haberler alacaksınız sevgili arkadaşlarım şanslı yere doğru gideceksiniz lütfen hedef belirleyin amaç belirleyin planlı projeli hareket ediyorsunuz tamam mı? Hadi bakalım bundan dolayı da fırsatlar yolunuza her daim çıkacaktır canlar. Sevgili yay arkadaşlarım güzel insanlar bakın kötü bir şey çıkmamıştır. <gülüyor> Ancak bu kadar olur. Ne diyor meleğim sabırla bekle diyor sabırla bu hemen yarın olmaz. Bekle diyor sabırla gördünüz mü? Melek söylüyor bunu evrenin meleği söylüyor güzelliğin gülleri sabrın bahçesinde yetişir diyor ne dedim az önce gül bile vaktinden önce açmıyor sabırla bekleyin en kral karttır bu evren veriyor bu mesajı sizlere ben vermiyorum sevgili arkadaşlar ama nasıl yapıyoruz planlı projeli bitti evet sevgili yay arkadaşlarım güzel insanlar ekim ayı açılımının sonuna geldik tamamlamış bulunmaktayız efendim bir sonraki açılımlarımda tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın sevgili yaylar.